Merhaba arkadaşlar. Biliyorum ki neredeyse hepimiz içimizden şu cümleyi bir kere geçirmişizdir. Hatta en az bir kere geçirmişizdir. Çizim yapmak istiyorum ama ne çizeceğimi bilmiyorum. Eğer böyle bir düşünceniz olduysa, böyle düşünüyorsanız merak etmeyin. Yani hiç yalnız değilsiniz. Ayrıca bu çok normal bir durum. Aklımız çok dolu olabilir. Ya da tam tersine bomboş bir zihinle de oturabiliriz çizimimizin başına. Ve ne çizeceğimizi bulamayabiliriz. Sizlere fikir olması açısından aynı şey benim başıma geldiğinde ben ne yapıyorum? Buna nasıl bir çözüm buluyorum? Ondan bahsedeceğim. Artık Pinterest sitesini bilmeyen kalmadığını düşünüyorum. Gerçekten çok popüler bir site haline geldi. Aynı zamanda da gerçekten çok kapsamlı bir site. Ben herhangi bir konuda görsel aradığımda ilk girdiğim yer Pinterest oluyor. Çünkü bu kadar özelliğin yanında aynı zamanda estetik fotoğraflar bulabiliyorsunuz. Ve genelde en estetik fotoğraflar da Pinterest oluyor. Eğer araştırmalarınızdan da öyle çok memnun değilseniz internet üzerinde yaptığınız görsel aramalarda, Pinterest üzerinden İngilizce bir şekilde arama yaparsanız eminim çok daha güzel sonuçlara ulaşabileceksiniz. Ben de ne çizeceğimden emin olamadığım zamanlarda, ne çizeceğimi daha doğrusu bulamadığım zamanlar, böyle kağıtla bakıştığım zamanlarda Pinterest'e giriyorum. Orada daha çok kara kalemle al alakalı taramalar yapıyorum, araştırmalar yapıyorum. Ve bu aramalarımın sonunda da gözüme hoş gelen fotoğrafları, çizimleri görselleri kaydediyorum. Kaydettikten sonra da kalemim, kağıdım zaten her zaman hazır ve direkt çizim aşamasına geçiyorum. Yani çizmek için kendinize bir bahane, bir şey ya da çizmemek için bir bahane aramayın. Her zaman, her şekilde çizim yapabilirsiniz. Mesela ben size bir şey diyorum, Canlı objelerden bakarak, canlı kompozisyonlar oluşturarak çizim yapın. Tabii ki bunun daha fazla faydasını görsünüz. Çünkü 3 boyutlu objeyi o an iki boyuta, üç boyutluymuş gibi aktarmaya çalışıyorsunuz. Ee, bu tabii ki sizi daha çok geliştirecektir ama bazen kompozisyon oluşturamayabilirsiniz. Bulunduğunuz konum buna izin vermeyebilir. Ya da artık çizebileceğiniz her şeyi evdeki ya da dışarıdaki çizmişsinizdir ve artık mantıklı bir fikir gelmeyordur. Ne çizeceğinizi bilemediğiniz zamanlarda böyle referanslar olarak fotoğraflar seçmeniz çok güzel olacak. Hiç çizim yapmamaktansa bir fotoğraftan, bir çizim görselinden referans alarak onu direkt kağıda aktarmanız sizi geliştirecektir. İllaki her çizimde yeni bir şey öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Ben de bu çizimimde portreleri seçiyorum. Gerçekten gözüme hoş geldi. Ve bu portreler aslında çok popüler. Daha öncesinde de karşıma çıkıyordu. Bu sefer de bunları çizmek istedim. Ve çizime başlıyorum. Bastırarak baş, başlamıyorum. Silik çizgilerle başlıyorum ve daha sonrasında köşe noktalarını belirgin olması gereken yerleri koyultarak devam ediyorum çizimimi Burada çizimi açıklamak amacım değildi. Ama ona dair de birkaç şey demiş oldum. Gördüğünüz gibi yine silik çizgilerle ilk başta yapıyorum. Oran orantıyı sağladıktan ve her şeyden emin olduktan sonra da belirginleştiriyorum. Bir de özellikle böyle referans alırken mesela ben şu an bir çizimden referans aldım çünkü bu çizim gerçekten hoşuma gidiyor ve doğru buluyorum. Bir çizimden referans almaktansa gerçek bir fotoğraftan referans almanız daha sağlıklı olacaktır. Çünkü çizim yapan kişi onu çizerken hata yapmış olabilir oran orantısı biraz yanlış olabilir ve siz o hatayla onu kağıdınıza aktarıyor olabilirsiniz. Yani bu sebeple Emin olmadığınız, olduğundan emin olmadığınız çizimleri kağıda geçirmeyin. Daha çok fotoğrafları tercih edin ki doğru referanslar olsun bunlar. Ayrıca saatlerce oturup boş kağıda bakıp ne çizsem diye düşünmek zaman kaybından başka bir şey değil arkadaşlar. Elbette işin içinde yaratıcılık boyutu varsa ve bir tasarım oluşturmanız gerekiyorsa tabii ki düşünün. Hatta bu e, yaratıcılığa dair birkaç videoda çekmeyi düşünüyorum. Yaratıcılık bambaşka bir konu diyebiliriz. Biz şu an kopyala yapıştır gibi gördüğümüzü kağıda aktarmaya çalışıyoruz. Ama konu yaratıcılık olduğu zaman işler birazcık değişiyor. İlerleyen videolarda sketchbook tarzında yani sketchbook içinde yer alacak şekilde bu yaratıcılığa da değinmeyi düşünüyorum. Sizinle birlikte bir Sketchbook'ta doldurmak istiyorum komple baştan sona. Hepsi kayıt altında olacak şekilde. Gerçek Sketchbook nedir ne değildir. Aslında e, Sketchbook'u hepimiz şey olarak kullanıyoruz. Bir sayfayı açıyorum ve oraya güzel bir şey çizeyim olarak kullanıyoruz ama aslında biraz daha karmaşık diyebiliriz Sketchbook için. Amacı karalamak yani karalama defteri diye geçiyor zaten Türkçe'de. Her neyse o bu videonun konusu değildi ama ona da değinmiş olduk. Gördüğünüz gibi portreleri çizmeye devam ediyorum. Hızlandırdım bu kısmı. Ee, i̇lk başta silik çizgilerle çizip daha sonrasında da belirginleştiriyorum. Silgi de kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ben direkt kusursuz bir şekilde çizmiyorum. Silgiyle siliyorum, düzeltiyorum. Arada bir resimden uzaklaşıp bakıyorum. Ne yanlış ne doğru uzaklaştıktan sonra daha net görülürüm. Ben çizecek bir şey bulamadığım zamanlarda Pinterest'te koşuyorum diyebiliriz kısaca. Size de bunu tavsiye ediyorum. Özellikle ilgi alanınızla ilgili araştırmalar yaparsanız çizmek isteyeceğiniz birkaç fotoğraf bulmanız yeterli olacaktı. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.